Şimdi e, ikinci konuşmacı olarak Bünyamin Güder'i dinleyeceğiz. Karamanoğlu Mehmet Bey e, Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde e, kendisi e, çalışmalarını devam ettiriyor. Bünyamin kendini kısa bir e, tanıtım ondan sonra da basit bileşik yapılı olmalar açısından huruf Meani üzerine bir inceleme adlı e, efendim tebliğini de sunabilirsin. Buyurun Bünyamin. Saygıdeğer hocalarım, e, kıymetli Hazır'ın Hepiniz hoş geldiniz. Hepinize öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün sizlere test konum olan basit bileşik yapılı olmaları açısından huruf meani üzerine bir inceleme isimli tez çalışmamın bildiriye dönüşmüş halini sunmaya çalışacağım inşallah. Çalışmanın konusu basit ve bileşik yapılı harfler ve edatlar özelinde olacak. Ee, çalışmanın hipotezi ise harflerin yapısına dair dil alimleri arasındaki tartışmalarda amel, amel ve mana etkili midir? Yani irap bakımından bir etki var mıdır? Basit ve bileşik yapılı olmaları. Ee, bunun bir manaya da etkisi var mıdır? Bunun e, hipotezini ortaya koymuş olduk. Bilindiği üzere Arap dilinde e, kelimeler, üç, de, üç türlü kelime vardır. Bunlar isim ve fiil ve harf olarak üç gruba ayrılır. Burada isim ve fiile fazla üzerinde durmayacağız. Ee, üzerinde durduğumuz alan bizim harfler özelinde olacak. Harfler de e, bilindiği üzere yani Arap dili alimleri arasında kendi aralarında tasniflere tabi tutulmuştur. Örneğin e, amel bakımından incelendiğinde işte kelimenin üzerinde yapmış oldukları ameller bakımından nasp harfleri, cer harfleri, cezm harfleri gibi diğer taraftan e, mana üzerinde e, oluşan nefi harfleri ne, nefi, nehi harfleri gibi ya da tekit harfleri, e, teşbih harfleri gibi manaya odaklı e, tasnifler yapıldığı gibi diğer taraftan da e, ma, yani harflerin kendi özelinde e, yapı bakımından da bir alanı vardır. E, çalışmamızın hipotezi de bunun üzerine e, temellendirilmiştir. Çalışmanın amacı ise harflerin basit ya da bileşik olması nedir? E, bunları inceleyeceğiz. Harflerin basit ve bileşik olmasına dair ne tür ihtilaflar vardır ki literatürde bu bileşik yapılı olmasına e, mürekkep olarak geçer. E, e, yani el-et-terkib e, ve, vel-besata şeklinde geçer. E, bileşik harfleri oluşturan unsurlar, ya yani amel ve mana bakımından ne tür etkileri vardır cümle içinde? Bunların e, amaç edindik çalışmamızın amacı olarak. Ee, çalışmamızın sınırını ise işte belirleyen e, iki tane ana kaynağımız var. Biri i̇bn İşam Şam En-Nahvi'nin Muğnil Lebibi ile e, Rasful Mebani isimli İbn-i Nur'un Rasful Mebani adlı eserlerinin ilgili bölümleri olacak. Ee, çalışmanın önemi ise harfler ele alınırken daha çok fonksiyon yani amel ve mana bakımından incelenirken yapı bakımından incelenmemiştir. Aradığımız, araştırdığımız literatürlere baktığımızda e, bunlar hep ya irap bakımından yani fiile ve isme etki bakımından incelenmiş ya da manası anlam üzerinden e, araştırma yapılmıştır, inceleme yapılmıştır. Ama e, gö, yani e, yapı bakımından da bunlar göz ardı edilmiştir. E, harflerin yapısına dair alimlerin ihtilaflarının incelenmesi Arap dil açısından da işlevsellik e, kazandırır. Bunlar yine ortaya konulmamıştır literatürde incelediğimizde. Bunların ama e, Hurufül meani üzerine yazılmış müstakil kitaplarda ya da nahi kitaplarında karşımıza çıkmaktadır yapılarına dair e, işlevselleri. Çalışmanın yöntemi, yöntemi ise kaynak tarama, dokumentasyon, tez, antitez e, yöntemi kullanılmıştır Hurufül ül meani özelinde. E, i̇htilaflara örnek verilecek olursak, ihtilaflarda e, öncelikle lakinle edatını inceleyelim. Lakinle edatı, bu lafız e, isim cümlesinin öceleri olan müpteda ve haberi kendisine'nin e, amili yani mamulük kabul ederek onları ne yapar e, müpteda'yı kendisinin e, ismi haberi ise yine kendisini haberi yapar ve e, yani şey bakımından e, amel bakımından e, müpteda'yı nazp haberini de ref eder. O, e, yani inne ve ehevetuhâ dediğimiz inne ve kardeşleri içerisinde incelenir. Yapı bakımından incelemek e, incelediğimizde ise bu e, edatı Basralılara göre basit yapılı kabul edilirken Ferra'ya göre ise bileşik yapılı kabul edilmiştir. Bunlar ise lakin ile e, en neden oluşmuş bileşik yapıda yani mürekkep yapıda bir edat olduğuna yönelik bir görüş vardır. E, diğer taraftan inme edatı imme edatı yani Arap dili kaynaklarında, nahiv kaynaklarında, tevabi dediğimiz e, başlık altında atıf bölümünde incelenir. Yine bu da Ebu Hayyan'a göre yapı bakımından basit, sibeveyh'e göre bileşik olarak kabul edilmiştir ki bu in ve me edatlarından birleşmiş, imme şeklini almıştır. Bu forma dönüşmüştür. Yine ihtilaflara örneklerden devam edelim. İzen edatı, İden edatı e, fiil-i muzari nasp eden, edatlar üzerinde yani edatlar arasında zikredilir. Nahif kitaplarında. İbni Hişam'a göre basit. Halil bin Ahmet'e göre İz ve En edatlarından birleşmiş bir lafız olarak kabul edilmiştir. Yine Kufelilerden de bir grup bileşik yapılı olduğunu Halil bin Ahmet gibi onun da yine bileşik yapılı olduğunu kabul etmiştir. Kelle edatı çoğunluğa göre yine basit olarak kabul edilmiştir. Saleb'e göre ise ke ve teşbih edatı olan ke ve nefi edatı olan la harfiyle bir araya gelmiş ve manayı vurgulamak için de lam harfini şeddelemişlerdir. Burada kella şeklinde bir form almıştır. i̇bn Arif'e göre bileşik yapılı olduğu kabul edilmiş kel ve la şeklinde bir form almıştır. Ancak basit yapılı kabul edenler bu harfi, bu edatı basit yapılı kabul edenler i̇bn Arif'e bir takım eleştirilerde bulunmuştur. Bunlardan bir tanesi huruf meani dediğimiz harfler, mana harfleri asıl olan bunlarda bileşik yapılı değil de basit yapılı olmaktır. Yani bunlar aslen basit yapılıdır, bileşik yapılı değildir. Bileşik yapılı olmak onlara sonradan arizi olarak gelmiştir. Diğer bir eleştiri ise Arap dilinde yani bunlar madem bileşik yapılı demişler. Ee, bileşik yapıdığı oluşturan her bir unsurun Arap dilinde bir anlamı ve manası olmalı, bir fonksiyonu olmalı demişler. Arap dilinde kel diye bir edat bulunmadığından dolayı İbn Arifin bu görüşü muteber görülmemiştir. Basit yapılı kabul edenler bu noktada bunu eleştirmişlerdir İbn Arifin. Evet. Sibaveyhi'ye gelince, e, len edatına gelince Sibaveyhi len edatını basit Halil bin Ahmet la ve en e, Kisaya göre ise la ve en şeklinde bu formda e, bir ya yani bir şekilde kabul etmişlerdir bu harfi len edatı bildiğiniz üzere fiili muzari nasp eden edatlardan kabul edilmiştir. Peki e, basit yapılı olması ya da e, bileşik yapılı olması manaya ne tür etkisi var? Burada bir e, örnek olarak bir ayeti i kerime aldık. Bakara suresi 24. ayet. E, fe lem tef'alu ve len tef'alu fettekunar e, şeklinde devam eden buradaki len edatı gördüğünüz üzere la ve en şeklinde e, Halil bin Ahmet ve Kisai bunu la ve en şeklinde ayrı e, ayrı kabul etmiş ve bileşik yapılı olduğunu söylemiştir. E, ancak bizim İrabül Kur'an e, eserlerini incelediğimizde e, Halil bin Ahmet'e ve Kisai'ye karşı e, bir, fark, bir karşı görüş vardır ki bu da e, yani i̇rab Kur'an eserlerinde i̇rab kullanan müellifleri bu edatı tamamen Kur'an-ı Kerim'de e, bileşik yapılı değil de basit yapılı olarak kabul etmiştir. Bu noktada Halil bin Ahmet ve Kisa'yı eleştirilmiştir. Mana bakımından da len edatı bildiğiniz üzere gelecek zamanın olumsuz manasında kullanılıyor şeklinde bir açıklama yapalım. Sonuç olarak harflerin yapısına dair tartışmalar ve sebepleri ortaya konulmaya çalışıldı harflerde asıl olan basitliktir. Yani bileşiklik sonradan onlara arizi bir durumda gelmiştir. Bileşik yapıyı oluşturan unsurlar anlamlı olmalıdır. Yani onları oluşturan unsurlar e, Arap dilinde yere olmayan bir e, fonksiyonu ve manası olmayan ifadeler olmamalıdır. Bu çalışmaya dair önerilerim de şunlar. E, harflerin Yapısına dair görüşlerde bir kısım dilciler ya da bir kısım alimler şeklinde literatürde ya da bizim kaynak temel klasik kaynaklarımızda ifadeler geçmiş. Bunlar hangi dilciler olduğu tespit edilmesini öneriyorum. Çünkü bu Arap dili açısından önemlidir. Hangi dilcinin harflere dair ne tip görüşleri var, ne türden görüşleri var. Bu noktada ben kendim araştırmış olduğum kaynaklarda bir bulguya ulaşamadım. Diğer taraftan harflerin basit ya da bileşik yapıda olması ayetleri anlamlandırma noktasında da incelenebilir. Bu noktada literatürümüzde gerek makale olsun, yüksek lisans tezi olsun, doktora tezi olsun bu noktada bir bulguya ulaşılmadı. Önerilen bunlar? Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Evet biz de sana çok teşekkür ediyoruz. Bünyamin, ilginç bir konu tabi gündeme getirdin. Beni de biraz cezbetti çünkü tefsir e, olması bakımından, tefsire de işaretle bulundu zaten ayetlerin anlaşılması bakımından. E, sen şimdi bunun e, altyapısını iyi bir şekilde yaparsan Bünyamin, senden önce onu bekliyoruz. Güzel bir e, altyapı yaparsan senden sonraki çalışmalarda e, arkadaşlarımız bu Kur'an ayetlerinde, ee, harflerin bileşik, basit oluşu meselesini ve ondan hareketle senin dediğin gibi yine ayetlerin manasına, anlaşılmasına etki edip etmemesi yönünü de araştırma e, kapsamını alacaklarını düşünüyorum. Ee, bir de e, tabii sen harflerle daha çok böyle sınırladın değil mi bu şeyi? Ee, evet hocam harflerle. Harflerin dışında kelimelerin de basit bileşik oluşu konusuyla ilgili tartışma var mı? Şimdi biliyorsun e, eski literatürümüzde bizim harf kelimesi yani günümüzdeki edebiyatta, e, nahivdeki harfle değil de daha geniş kapsamlı kelime anlamında daha çok kullanıldığını da biliyoruz. Dolayısıyla yani harflerin dışında bildik, kullandığımız herhangi bir kelime ya da kelimelerde de böyle bir tartışma var mı? E, buna dair ne diyeceksin? Yani araştırmış olduğum e, kaynaklar... Daha çok harfler özelinde olduğu için e, kelimeler özelinde karşıma bir bulgu oluş o yani karşıma çıkmadı. E, harfler özelinde özellikle hurufü meani üzerine yazılmış müstakil e, kaynakları incelediğim için e, o eserlerde e, isimlere dair, birleşik isimlere yani mürekkep isimlere dair bir e, bulgu bulunamadı hocam. Tamam, peki. Merak hocam, Peki nede var mı? Buyurun. Ee, evet tatlı hocam, siz e, soru ya da bir <gülüyor> açıklama yapacaksınız buyurun. Bu konu benim ilgimi çekti. E, kelamda buna yakın tartışmalar var. Şimdi evet. Mesela Hz. Musa Aleyhisselam'ın Allah'ı görmek istemesi ve allah Teala'nın sen beni göremezsin. O, Araf Suresi 143. Evet. ayette oradaki elin edatı evet, geleceğe tamam. doğru imkansız anlam. Asla göremezsin diye çevirilenler var. Mertürüzü kelamcılar burada asla göremezsin diye asla şeklinde geleceğe dair sonsuz olumsuz anlamını kabul etmezler. Eğer e, asla göremesin diye ayet meallendirilirse, dünyada göremeyeceği gibi ahiretteki cennette görmeyip katsam dışıdır. Oysa e, mutlakyet de... yok yani. Aynen. O yüzden e, asla diye değiştirilmemek gerekir. Ben bunu merak edip baktım yakın zamanda. Diyanet'in ya. mealleri Türkiye'deki birçok meallde Arap 134. ayet asla göremesin diye çeviriyor. O zaman ya. diğer kitabında ilmi halinde cennette Allahı göreceğiz rüyatullah haktır diye söylemenin bir anlamı kalmıyor. O açıdan mesela bu ayeti inceleyebilirsin. Yani kelamcıların itirazının böyle bir altyapısı var mı? Len edatı e, basit yerine len ve la şeklinde kullanılsa acaba matur-i kelamcıların asla kullanmamasını temellendirir mi? Buna bir evet, bakarsan evet. sevinirim. Güzel, Abdül tamam. Hocam iyi bir şey oldu. Örnek oldu. Aslında e, tamam. yani belki bu Benjamin Hocanın e, şeyi değil ilgi alanı değil ama ya onun yapacağı, e, atacağı temelden hareketle e, diğer çalışmalarda özellikle dil dil üzerine vurgu yapan e, tefsirlerde hele de kelam mesela bir e, zemahşeri gibi Ebu Hayyan'dan bahsetti. Onun gibi böyle uyuna yöne ağırlık veren e, tefsirlerde e, örnekler çok bulacaktır. Var zaten buna dair az çok şeyler. Dolayısıyla e, bir örnek olabilir senin bu çalışman dünyanın hocam. Teşekkür ediyorum hocam inşallah. Peki bize de teşekkür ediyoruz Bünyamin'e. Ee, teş sağ olasın. Ee, başarılar diliyoruz çalışmalarında. Şimdi e, bir başka